LPG'li araçların çözüm merkezi üçün otogazdan herkese merhabalar. Bugünkü aracımız 2011 model Toyota Auris. Tekleme şikayetiyle ile bize geldi. Araç hem benzin hem LPG ile tekleme şikayeti yaşıyor. E, müşterimiz yetkili servise gitmiş ve sıkıntının e, araçla alakalı değil de LPG ile alakalı olduğu söylenmiş. Bizim de kontrolürümüz sonrasında LPG ile alakalı bir sıkıntı olmadığı, aracın mekaniksel olarak bir sıkıntı olduğunu tespit ettik. Kompresörden şüpheleniyoruz. Şimdi hep beraber kompresör testi yapacağız. Bakalım. Ee, tezimiz doğrulanacak mı? Doğru çıkacak mı? Hep beraber bunu göreceğiz. Bizim tespitlerimiz sonucunda ikinci gözde kompresör çok zayıf geliyor. Önce birinci göze başlayacağım. Bırak. Yaklaşık 14 lira kadar çıktı birinci sindirimiz. İkinci sindire geçiyorum. Bizim şüphelendiğimiz göze. 9 var. Evet, şüphelerimizi haklıymışız. İkinci göz zayıf kalıyor. Yaklaşık Logic 9 9.5 var bastı. Aracımızın teklemesinin sebebi aracın eee kaynaklanıyor. E, yetkili servis bunu görmemiş ama aracın sıkıntısı mekaniksel olarak çözülecek. Onun ardından herhangi bir şikayet kalmayacaktır. Bu tarz tekleme varsa veya çözülmeyen başka bir arızanız varsa serbestini de bekliyoruz. Hoşçakalın.